Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık bugün sizlerle birlikte ana bilgisayarınızı eski kullanmadığınız laptopunuzun ekranını nasıl ana bilgisayarınızın ikinci ekranı olarak kullanırsınız bugün sizlere bunu göstereceğim uzun bir araştırma sonucunda bu eski bilgisayarımı ana bilgisayarımın ikinci ekranı olarak nasıl kullanabilirim diye çok araştırmalar yaptım ha buldum İlk yöntem şu an ilk yöntemi kullanıyorum. İlk yöntemde tek sıkıntı şu oluyor. Bu bilgisayar monitörü ister 144 Hz olsun ister 360 Hz olsun ister 60 Hz olsun fark etmiyor. 30 Hz olarak kullanabiliyorsunuz. Ya onun üzerine daha şu an henüz bir çıkılma işlemi yapılmamış. Ben 60 Hz kullanabilir miyim diye çok araştırdım ama henüz öyle bir şey bulamadım. Daha doğrusu kablosuz bağlantı ile böyle bir şey yapılabiliyor mu diye aradım. Bulamadım. Ardından bunu nasıl yapabilirim diye düşündüm. Dedim bunun 60 Hz olarak kullanamayacağım yok o zaman dedim şimdi enidesk üzerinden ana bilgisayarınızı eski laptopunuzun ikinci ekranı olarak nasıl kullanabilirsiniz şimdi sizlere bunu göstereceğim isterseniz bilgisayara geçelim Evet şimdi öncelikle bilgisayarımızın masaüstüne geldik masaüstü biraz kalabalık kusura bakmayın hemen Google'a giriyorum buradan yeni bir sekme açıp pardon Arkadaşlar <gülüyor> spaystex lan konuşma özürlüsü gibiyim ha konuşamam space Spacedesk İlk şansı playstation.net'ten indireceğiz arkadaşlar. Bunu hemen kapatıyorum. Buradan Windows için çoklu monitör uygulamasına tıklıyoruz buradan çoklu monitör uygulamasına buradan altı diyorum buradan ikinci makine işte yer alan buradan nasıl kullanacağınızı gösteriyor Biz buradan indire geleceğiz space test bu bilgisayara sunucu olarak indireceğiz sunucu olarak olduğunda ne oluyor ana bilgisayar için ayrı program ikinci bilgisayar için ayrı bir program var yani ikisini aynı server üzerinde toplamanız gerekiyor Burası biraz karışık Hanı anlamakta biraz zor çekebilirsiniz ama siz benim yaptığımız gibi benim yaptığım gibi kurarsanız tam bir şekilde kurmuş olursunuz Buradan buna tıklıyoruz. Eğer sizin bilgisayarınız 64 bitse 64 bit seçin. Windows 10 32 bitse 32 bit seçin. Bu arada Windows 8 ve Windows 7'lerde böyle bir destek yok. Çünkü program biraz fazla RAM yiyor diyebilirim. Şimdi buradan aç'a tıklıyorum ve burada bir setup. Driver setup'ı geliyor. Driver setup'lardan next. Okudum lisansı kabul ediyorum. Next dediğim vakit burada bu kuruluma başlıyor. Şimdi kurulumu ben daha önceden yaptığım için tekrardan yapmak istemiyorum. Hatta sizinle birlikte yapabilirim ama belki program dosyası bozulabilir. O yani o yüzden tekrardan kurmak istemiyorum. Şimdi buradan zaten next dedikten sonra bir yükleniyor sayfası çıkacak. Buradaki yeşil yer olacak. Ardından bitti diye kapatacaksınız. Hemen ardından geleceksiniz buraya. Yes. Finish. Yani aynen böyle bir yer çıkacak. Finish diyeceksiniz. Geleceksiniz buraya. Base desk server. Bakın server'ı indireceksiniz. Az önce ne dedim? Server indireceksiniz dedim. Burada da zaten parantez içerisinde server demişler. Şimdi burası böyle kalıyor. İkinci bilgisayarımıza geçiyoruz. Aynı işlemleri ikinci bilgisayarda da yapıyoruz. İkinci bilgisayarda yapacağımız şey ise şu. Aynı şeyler. Fakat burada daha basit. Şimdi bakın. Biz burada sunucu için olanı indirdik. Ana bilgisayarımız için sunucuyu indirdik. Biz şimdi ikinci bilgisayarımızı bunu nasıl ikinci monitörünü yaparız diye. Yeni bir işlemci daha kuracağız. Onun için de aşağıya iniyoruz. Ve burada diyor ki ikinci makine. Yani istemci. İstemci. istemci dediğinde ne oluyor? Biz sunucu istem. Hani istiyor. ikinci ekranı istiyor. Öyle düşünürseniz daha anlaması kolay olabilir. Sizin açınızdan. Burada Microsoft için. Windows için. Apple Store. Apple Store. Play Store Amazon app ve HTML5 page ne demek bilmiyor. ama bu büyük ihtimalle sayfa web web tarayıcısı. Buradan hani Microsoft'ta neden koymuşlar? İsterseniz bunu Microsoft'un kullandığı hani Microsoft bilgisayarlarda da kullanabilirsiniz. Windows'larda Windows için. App Store'da yine işte Apple Book, Apple Book'na, <gülüyor> MacBook, işte iPhone, iPhone 7 Plus, 6 Plus, XR hani o telefonlarda da bunu işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Hani isterseniz telefonunuzun ekranını bile ikinci ekran olarak kullanabiliyorsunuz ama hani telefonun şu kadar ekranı varken onu kim kullanır bilmiyorum. Şimdi biz buradan ne yapacağız? Windows seçeceğiz. Windows 7 için var olması lazım. Evet. Buradan indirmeyi başlat dediğimiz vakit aç diyeceğiz. Buradan yine kurumlar başlayacak. Next bunu da seçiyoruz. Bir daha next dediğimiz vakit kurulum başlayacak. Fakat bunu gidip ana bilgisayarınıza yapmayın. Yani serveru kurduğumuz bilgisayara yapmayın. Şimdi siz şurada görüyor olmalısınız. Şu bilgisayar için konuştum az önce. Hani bu son kurduğumuz bu istemciyi. Hani ikinci makineyi bu bilgisayara kuracağız. Hani bu bilgisayara kurmayacağız. Bu bilgisayara kurarsak çalışmaz. Neden? Çünkü bu bilgisayarda hiçbir şey yok. Bizim amacımız bu bilgisayara kurmak. Kurduktan sonra da bu bilgisayarın ikinci ekranı olarak bunun ekranını kullanmak. Bizim amacımız bu. Şimdi tekrarına geliyorum. Buradan tüm işlemleri yaptığınızı varsa Yes dedikten sonra finish'e tıklıyorsunuz ve bu bilgisayara da artık bunu kurdunuz. Artık bu bilgisayarda yapmanız gereken tek şey şu. Abi açacaksınız. Bu Windows'un arama tuşu var ya buraya Space yazıyorsunuz. Bu bilgisayar biraz yavaş hatta çok yavaş. Ben zaten o yüzden bunun ikinci ekranını kullanmak istiyorum. Space Desk'in bu ikinci. Bakın böyle bir seçenek çıkacak. Burada diyecek ki e, ne kadar görünüyor pek emin değilim ama burada yazdığı şu arkadaşlar size okuyayım connect the primary makine yani servisi servis ne ya Allah belam server'a bağlanmak hani hangi makineye bağlanalım diyor bana bir tane server göster diyor burada Monster diye bir bölüm var benim bilgisayarımda bu programında açık olması lazım hemen onu da açıyorum bu arada bu zaten direkt arka planda çalışmaya başladığı için her bilgisayar girdiğiniz vakit bunu açmanıza gerek yok fazla da bir şey harcamıyor hani bilgisayara çok da bir yükü olmuyor şimdi buradan bana tıkladığım vakit şu anda bilgisayar senin ikinci ekran olarak burayı kullanıyor. Şimdi biraz daha detay girelim. Hani biraz daha yakınlaşalım. İki bilgisayarda size daha net bir şekilde gösterebileyim. Evet şimdi kameraya arkama kurdum ve Görüntüne kadar gözüküyor, hiçbir fikrim yok. Ama olabildiğince güzel bir açıya kurmaya çalıştım, net bir açıya kurmaya çalıştım. İnşallah görüntüler düzgündür. Şimdi bu ikinci ekranın size faydası ne, yararı ne, bunlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi insanlar şunu diyebiliyor, abi ikinci ekran ne yapacaksın? Hani ikinci ekranın ne gerek var? Şimdi bu gibi durumlara geçmeden önce şunu bir söylemem gerekiyor. <gülüyor> Şimdi bu e, diyeceksiniz ki bu nasıl bir bağlantı olacak? Şimdi arkadaşlar bu beni modemime bağlı, TürkNet internet bağlı onun videoları sağda solda çıkıyordur Türk videoları bu bilgiler yine aynı şekilde Türk nete bağlı şimdi burada en önemli olan şey internetinizin hızı internetiniz eğer böyle 5 megabit 4 megabit ise eğer bu bu programı çalıştıramazsınız sebebi çünkü bu program zaten internet üzerinden yürüyor ve olabildiğince hani stabil bakın mesela şimdi bakın ben Google'u buradan tutuyorum buraya çektiğim vakit direkt geçiyor görüyorsunuz değil mi ben burada Google'u tuttuğum vakit direkt buraya doğru geçiyor bunun sebebi internetim yeteri hızlı olduğu 親 anlık olarak geçişleri sağlayabiliyor. Hani gecikme olmuyor. Ama eğer sizin internetiniz 4-5 megabit olur ise gecikmeler yaşanacak. Gecikmeler yaşanınca ne olacak? Siz bunu buradan tutup çekeceksiniz. Ve bir saniye sonra gidecek. İki saniye sonra gidecek. Yani bu sizi günlük kullanımda çok içinizi zorlaştırır. İkinci ekran kullanacağınıza atın tek ekran kullanın daha iyi olur. Sizin için en önemli noktalardan birisi bu. Şimdi LAN girişinin biri burada takılı. Biri burada takılı. Neden iki tane LAN girişi kullanıyorum? Çünkü bakın şu an server gitti. Neden? Çünkü ben bu LAN girişiyle biraz oynadım. Ve bilgisayarın internet bağlantısını anlık olarak kesmiş oldum. Anlık olarak kesince de direkt gidiyor otomatik olarak. Bakın şu an disconnect error veriyor. Sebebini anlayamadım ama <gülüyor> geçen televizyon videosunda da aynı. Ha şimdi bağlandı. Şimdi ben bu bilgisayar wifi'den fiden i̇şte ki bu bilgisayara 20 megabit falan geliyor. 20 megabit de benim ne işime yarar? İşime yaramaz. Yarar işime aslında hani iki bilgisayarda aynı internetin alırsa daha stabil çalışıyorlar. O yüzden ben gittim ne yaptım? Bir tane LAN aldım. 3 metreydi yanlış hatırlamıyorsam 10 lira ama 15 lira mı öyle bir şey dedim. Çok da pahalı bir kablo değil. Tavsiyem bu. Alacak olursanız eğer iki bilgisayarınızda da LAN girişi bulunsun ve daha iyi bir şekilde çalışır. Şimdi neden ikinci ekranı kullanmalıyım? Şimdi sizlere bunlardan bahsedeceğim. Şimdi örnek veriyorum. Size benim gibi YouTube'a video içerikleri üretiyorsunuz. Akşamları bazen canlı yayın yapıyorsunuz. Ben bazen canlı yayınlar yapıyorum. Canlı yayın bu yayınlardaki en büyük özelliği şu oluyor. Şimdi canlı yayın yapma programımız OBS. OBS programında şöyle bir durum oluyor. Ben şimdi mesela bunu alt tabağı aldığım vakit oyun oynarken bu OBS'i ben göremiyorum. OBS'i görmek için tekrar altta alıyorum. Bu sefer canlı yayında OBS ekranı gözüküyor. Hani böyle saçmalıklar olabiliyor. Bu saçmalıkları engellemek için de ne yapıyorum? Ben bunu buraya alıyorum. Bakın burada mesela şu an sadece ikinci ekranda sadece OBS var. Ben ana ekranda Google Chrome'u açtığım vakit buradan ne olup bittiğini görebiliyorum. Hani böyle iyi yanları da var. Zaten bunu çoğu yayıncılar kullanıyor. Çoğu YouTuber'lar kullanıyor. Bana en önemli artılarından birisi de şöyle oldu. Mesela bunu şimdi Bana olan en büyük artılarından birisi şuydu. Sizlere buradan hemen Premier Pro dosyası açacağım. En iyi özelliklerinden birisi bir kere masaüstünüz büyüyor. Yani artık tek ekran kullanmıyorsunuz ve masaüstünüz büyüyor. Mesela ben şimdi bu bilgisayarı kapattığım vakit masaüstüm yine full dolacak. Ama bu bilgisayarı açtığım vakit ana ana ekranımın masaüstü sağda kalıyor, boş kalıyor. O yönden iyi. O yönden ben gayet memnunum. Hoş ve e, benim burada en çok işime yarayanlardan birisi de şu. Mesela tamam tamam abdesti bizim bu arada şarkımız cover projemiz var. Onu da kartlardan izleyebilirsiniz. Balado kuruştuk. Burada hani burada nasıl işine yarıyor derseniz şöyle düşünün. Ben burada eğer izleyecek olursam ekran küçük gördünüz değil mi? Ama ben bunu buraya alırsam ekranın büyür. Şöyle yapacağız. Şu an sebebini anlamadım bir şekilde program hata veriyor. Ama ben genelde şöyle kullanıyorum. Benim kullanım şeklim böyle. Bu barı buraya alıyorum. Buradan çalışırken buradan da preview'ünü alabiliyorum yani görüntüsünü alabiliyorum. Benim bu yönden çok işime yarıyor ikinci ekranı kullanmak. Evet arkadaşlar bu videomuz böyleydi. Bu videoda sizlere ana bilgisayarınızın eski laptopunuzun ekranını nasıl ana bilgisayarınızın ikinci ekran olarak kullanabilirsiniz bunu gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar bölümünden bana ulaşın yazabilirsiniz. Daha doğrusu yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize çokça çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.